Sevgili arkadaşlar, Hayatımız Arapça YouTube kanalında 8. sınıfların Arapça derslerini işlemek üzere karşınızda bulunmaktayız. Bugünkü dersimizde 4. ünitemiz Ad-dersu alawlu ahammiyetu'l-bi'ati. Ahammiyetu'l-bi'ati. Ahammiyetu'l-bi'ati çevrenin önemi. Istemi' ila'l-ibarat wa a'idha. Istemi' El sanduqü'l alemi lil bi'eti, lil tabi'ati. El sanduqü'l alemiyü lil tabi'ati. Doğa, tabi'atı koruma, sandığı, tabiat koruma birliği. W ve F. Ee, Telavüsü'l miyye. Suların kirlenmesi. Telavüs kirlenmek demek arkadaşlar, telavüs el suların kirlenmesi. Telavvus-ül-hevâ'i. Telavvus-ül-hevâ'i. havanın kirlenmesi. Bakın, sanayi beraberinde zehir geçiriyor. telavvus ül suların kirlenmesi. Katolu eşcar, ağaçların gereksiz kesilmesi. Katolu eşcar, katolu eşcar. Eliptibası harari ve küresel ısınma, küresel ısınma. O da elbahadetur rabiyatu 111. Sayfa yine çevreye zarar veren adal dağım. Çağımızın problemlerinden bir tanesinin nedir? Gürültü, gürültü. Akiyas el-waraqiyye kağıt torbalar iade-t-tedvir en nefayet çöp geri dönüşüm geri dönüşüm çöplerin geri dönüşümü i'adatü geri dönüşüm iadatü t geri dönüşüm en-nefayet çöplerin geri dönüşümü bakın bu işaret eden geri dönüşüm mü ediyor sevgili çocuklar evet Artık modern ülkeler, kalkınmış ülkeler çöplerini tekrar geri dönüşümle hayata topluma kazandırma ya çalışıyor. Ne kadar çok kazanılırsa o kadar önemli. Ve e, Garsul eşcari, gersül eşcari ağaçların ekilmesi, ağaç ekme. Ağaç ekme. El wahdetu rabi'atu, 4. ünite. ile cümle. Cümleleri dinle. İstemi ilel cümeli. İstemi ilel cümeli. Cümleleri dinle. Ve ekminil feragati. Ve boşlukları doldur. Tamamla. Minel kaimetil etiyeti. Gelen liseden. El etiyeti. Kemâfil mifâli. Misalde olduğu gibi. Televvusul hevâi. Havanın kirlenmesi. İ'adetü tedviri Geri dönüşüm el-ekyesü'l-verakiyyet tü, kağıt torbalar, el ihtibâsül küresel ısınma, çevresel ısınma <gülüyor> evet ee, yüsebbibül televûthül hava, çevre kirlenmesi, havanın kirlenmesi sebebiyet verir, neden olur, kethiren çok minel emrâ hastalıklardan çok çeşide sebep olur, yani bir sürü hastalığa neden olur havanın kirlenmesi bir sürü hastalığın sebebidir, diyor. İkincisi, e, el ihtibas harari diyelim, arkadaşlar. Şöyle, <gülüyor> el-ihtibas-ı-harari fil munâhi küresel ısınma, çevresel ısınma, iklimde değişikliklere sebep olur. Değişiklikler yapar. Olumsuz değişiklikler tabii Evet. Bifadli bifadli orada da e, ne diyelim? İade-t-tedvir diyelim. Geri dönüşüm sayesinde nahsulu elde ederiz ale mavat kesiretin bir sürü maddeyi elde ederiz min cedid. Yeniden yani yeniden bu geri dönüşüm sayesinde bir sürü yeni madde elde ederiz. Tekrar mesela bir ağaç kesmektense o geri dönüşüm sayesinde kağıt elde ederiz vesaire. El cümletü serliseti Arkadaşlar bu da şöyle diyelim şuradan getirelim. Siz tabi evde yazın. Ben şu anda internetten bu dersleri size işlemeye çalıştığım için yazamıyorum. Ee, ama sizin yazmanızı rica ediyorum. Yani çünkü mesela burayı ne yazacaksınız? el ek yes ül vara <gülüyor> kı plastik plastik Yani Eftalu min ek yes plastik yeti Kağıt poşetler, kağıt torbalar plastik poşetlerden torbalar da daha güzeldir. Daha faydalıdır. Evet. El-Ekiyâsül-Varaqiyyetü El-Ekiyâsül-Varaqiyyetü Efdalı min el ekiyâsül Evet. imkan nisbetinde alışverişe giderken beraberimizde arkadaşlar poşetlerimize, evdeki poşetlerden götürürsek, hem ekonomide tasarruf etmiş oluruz. Yani 25 kuruş, 50 kuruş deyip geçmeyin. Hani damlay damlay görüldüğü de ya. Bir de çevremizi de plastik atıklara boğumamış oluyoruz. Yani imkan nispetinde ne yapalım poşetlerimizi götürelim. Peki. İkteri ibarati etiyetim. Gelen ibaraları seçtiyor. Vazha ve kuyunu fil mekan ilmünasip lehe kendisi için uygun. İki yer vermiş. Bunları diyor ayrıştır. Kemen filmi mihrali misalde olduğu gibi. Şimdi burada sağda fil yemin el meşakilül bi'iyeti el meşakilül bi'iyeti çevresel sorunlar. Burada da hallül meşakilül bi'iyeti burada da çevresel problemlerin çözümü. Mesela eddavda'ı nedir eddavda'ı arkadaşlar? doudao gürültü çevresel bir problem katol eşcari çevresel bir problem ihtibas-ı harari nedir bu küresel ısınma çevresel bir problem çevre problemi peki gars eşcari A çekmek bu çevresel problemlerin çözümüne katkıdır. İadetü tedbir, geri dönüşüm arkadaşlar sevgili çocuklar geri dönüşüm de çevresel problemleri azaltan bir etkinliktir. El ekkiyesül varakiyyeti bu da 3 olsun kağıt poşetler kağıt poşetlerden geri dönüşüm elverişli olması nedeniyle çevresel sıkıntıları azaltan bir etkinliktir, bir faktördür. Meradan okra el-meşeekil-i biiyyeti el-davda'u, ve nedir? el-ihtibâs-i-l-harariyü l el ihtibâs el küresel ısınma Ağaçların kesilmesi ve gürültü. Bu problemlerin azaltılması, çözümü hangi etkinliklerle mümkün? İ'adetü tedviri, geri dönüşüm. el ekiasül kağıt poşetler ve nedir arkadaşlar? Garsü'l-Eşciari, ağaç ekimi. Ağaç ekimi. Evet. El-Vahdetü'l-Rabi'atü, ile hivari İstemi ile'l-hibari Diyalogu dinle ve kreği ve onu oku Sümme ktübü sonra onu yaz Defterine Fî Deft defterine ya. Demek ki istemi ile'l-hibari Önce bu diyalogu dinleyeceğiz Ve kreği ve sonra okuyacağız Sümme ktübü defterike Sonra defterine yaz diyor Üktübü fî defterike Ehemmiyetül bi'eti, ehemmiyetül bi'eti, ehemmiyetül bi'eti, çevrenin önemi. İnsan arkadaşlar çevreyi geleceğinden emanet alır. Geçmişinden miras almış değildir. O için müminin bir özelliği de çevreye değer veren, çevreyi koruyandır. İnsan olmanın gereklerinden bir tanesi de budur sevgili arkadaşlar. Çevreye duyarlı bir insan. Sadece... Çünkü çevreye duyarlı demek, kendine duyarlı demek. Kendine duyarlı demek, kendisini yaratana karşı duyarlı demek. Peki, el-müderris, hoca. Dersüne dersimiz el-yağumu, bugün ehemmiyetül bi'eti. Ehemmiyetül bi'eti. Öğretmen diyor ki, dersün el-yağumu, ehemmiyetül bi'eti. dersimiz çevrenin önemi. Elbiyetü tan tanımını yapıyor. Elbiyetü çevre. Hiye o'dur. Küllü mâ yuhuyutu bine. Bizi kuşatan her şeydir. Bizi kuşatan her şey biz ne diyoruz? Çevre diyoruz. Nasıl kuşatan? Min hevâin havadan ve mâin sudan ve ardın ve topraktan ve hayvanâtin ve hayvanlardan ve nebâtâtın ve nebatattan yani bitki, hayvan, toprak, su ve hava cinsinden bizi kuşatan her şey veya bizim içinde yaşadığımız her şey nedir? Çevredir. Çevredir. Yecibu bu gereklidir en muhafizi korumamız, muhafaza etmemiz alel bi'ati. Çevreyi korumamız gereklidir. Yecibu en hafıza korumamız gereklidir. Alel bi'eti çevreyi. Ve uridu ve istiyorum en es ve size sormak istiyorum. En es eleküm. Es -ele size soruyorum. En es size sormak istiyorum. Nedir Ba'dal esileti birkaç soru Bal esreti Çe ile ilgili sizlere birkaç soru sormak istiyorum. ya Zeynep Zeynep Mehvetefaline Mehvetefaline ne yapıyorsun? Lihibeyetil bi eti Lihimayetil Çevreyi korumak için ne yapıyorsun Zeynep'ten başlıyor birinci soru ermi atıyorum Zeynep diyor ki ermi atıyorum el kumamete çöpü fi selletin nefayyati fi çöpü çöp sepetine atıyorum ve lakinneni fakat ben fakat ben eda uz camları atıyorum ve kağıtları وَالْبَطَرْيَاتِ ve pilleri atıyorum. Fi سَنَادِهِ kutulara, sandıklara, اِعَادَتِ tedviri, geri dönüşüm kutularına atıyorum. Çöpü çöp sepetine atıyorum. Fakat ben diyor yani pilleri, kağıtları ve nedir? camları, geri dönüşüm kutularına, yani işte cam sandıkları var, kağıt sandıkları var, nedir? pillerin pues, konduğu yerler var, oraya atıyorum. Ehsenti aferin. Ehsenti aferin. Ve ente ya Tarık, Ve ente ya Tarık. Su. Ne ve He? sen ne yapıyorsun Tarık Aynı deme esnasında unaz zifu esnane dişlerimi temizlediğim esnada ve aghsilu yedeye ve ellerimi yıkadım esnada ve veci ve yüzümü yıkadım esnada yani yıkadığımda yüzümü ellerimi yıkadığımda ve dişlerimi temizlediğimde kullanıyorum kullaniyorum el elma suyu bir dikkatin. Bir dikkat. Bir dikkatin. Dikkatli kullanıyorsun. suyu. mümtaz Çok güzel. Liannel israf, Çünkü israf. Lianne. Ne yapıyor? Çünkü. El israfa. Çünkü israf. Fil istihlakil miyahi. Fil istihlakil miy Su tüketiminde Su tüketiminde israf çünkü su tüketiminde israf sülükün gayru cemiyin. Güzel olmayan bir kullanım tarzıdır. Güzel olmayan bir ahlaktır. Güzel olmayan bir alışkanlıktır. Yani su tüketiminde israf. Ve ya senin. Peki sen Selin ve entiye Selin hafızine nasıl muhafaza ediyorsun? Nasıl koruyorsun? Çevreye saygı nasıl çağırıyorsun? Selin diyor ki alışverişte kağıt torba, kağıt poşet kullanıyorum. Bedelen yerine Minel ekiyâsil plastikiyeti, Plastik poşetler yerine kağıt poşet kullanıyorum. Ehsentüm ya Tullâb. Hoca diyor ki Aferin öğrenciler. Aferin öğrenciler. Sevgili arkadaşlar 8. sınıf öğrencileri ve hayatımız Arapça YouTube kanalının müdaimleri, sevenleri bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepiniz esen kalın. Videolarımıza, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Abone olduğunuz takdirde etkinliklerimize anında bildirim alacaksınız. Esen kalın.